Kim o? Nereden? Malum. Adımı nereden biliyorsun arkadaşım? İsmimi nereden biliyorsun? Kimsiniz? Adınız ne? İsmail. İsmail soyadınız ne? Çakıroğlu. Ne istiyorsun arkadaşım?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 Sizin avukatınız Hüseyin Bekiroğlu. Sizin avukatınız Hüseyin Bekiroğlu. Hüseyin Bekiroğlu gelseydi sizin yerinize Danıştay değil, şey Yargıtay değil, Danıştay derdi. Artı yaptığın hatayı, yaptığın hatayı Danıştay kararı diye söylemezdi. Anladın? 6A derdi. Bunları iyi öğren. Bak arkadaşım, hukukçunuzu çağırın. Ben burada tarihe not düşmek istiyorum. Ben burada yalnız da değilim. Ben burada yalnız da değilim. Onun için ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum sana İsmail bana laf ve yapma. Ben çocuk değilim. Hukukçu musun değil misin? Hukukçu musun değil misin? Ben de diyorum ki hukukçunuzu getirin bana o tebligat dediğiniz kararı hangi karara göre riskli alan kararımı mı yoksa altı a kararımı mı diye bana açıklasın onu. Ne? Demin daha da Yargıtay kararıydı, ne oldu? O zaman? Peki, peki, sen hukukçu değilim diyorsun. Benim sorularıma cevap verebilecek misin? Ya, doğru, şu an, şu cevap, S İyi, Abi sen git, bak kardeşim, ben, ben bir kere ifadelerini doğru kullan. Ben oyundan değil, ben burada barınma hakkımı kullanıyorum. Basit cümlelerle bana gelme, basit cümlelerle cevap veririm. Yani barınma, hakkı, barınma hakkı ne demektir biliyor musun? Burada sen 6 adın 6A'daki e, Bölge İdare Mahkemesindeki davaların devam ettiğini biliyor musun? 6A'nın Bölge İdare Mahkemesindeki davaların devam ettiğini biliyor musun, bilmiyor musun? Arkadaşım bak çok ba İsmail kardeşim çok çok basit bir çok basit bir savunma yapıyorsun. Ve oradaki insanları da bak bocalıyorsun orada rezil olma sen git sen git bana hukukçularını getir ben onunla hukuk diliyle konuşayım. Ben, hukuki, sahip, bilgin, yok. yani... bilgin yoksa git bilgi olanı getir benim barınma hakkımız bilgisiz insanlar yok edemez. Mahkeme kararı senin mi senin bakın senin kapasiten mahkeme kararını bana açıklamaya yetmiyor ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki sen bunu git uykudayken keyfini bozamayan ama insanların hakkını e, yok eden insanları kaldır gelsinler bana Hüseyin Bekiroğlu mahkemede bir sürü yanlış bilgi veren kişi açıklasın bunu. Bak diyorum ki sana sevgili kardeşim bak ben sana dinle dinle dinle diğeri dinle ben sana diyorum ki sen 6A davalarının bölge idare mahkemesinde halen daha devam ettiğini biliyor musun? Kesinleşmiş olan karar hangisi? Hangi mahkeme, kararı? Hangi, mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı? Hangi mahkeme kararı var? Bak gözüm benim, bak sevgili kardeşim. Bak yine söylüyorum, peki bak. Baştan alayım, ba bak bak baştan alayım. Sen, sen beni, sen beni burada bu şekilde ikna edemezsin. Ben sen, vurma kapıya. Kapıyı mısınız? Sen bana konuşamazsın böyle. Sen kimsin? Sen, İsmail, haddini bil. Senin, senin boyunu ölçer bu. Aşar senin boyunu. Bana, bana cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Sen, bak, dikkat et. Bak, dikkat et, burada çekimdeyim. Sen, ben de kapının arkasındayım.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 yokuşa sürmek gibi bir derdim yok. Ama sen istediğin kadar vur. Istediğin kadar vur arkadaşım. Sen burada evet devletin devletin kolluk gücü burada eee tüm zorbalığından yaptırılan belediye tarafından kapıyı kırmaya çalışıyor. beni istediğiniz kadar kırın. Hiç fark etmez. Ben burada anayasal hakkımı hukuku çerçeve içerisinde korumaya çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Kesinlikle ve kesinlikle burada yaptığınız hukuka aykırıdır. Siz bana tebligatı veremiyorsunuz, veremiyorsunuz. Sizi hukuku bilmeyen insanları iki kelimeyi hukuki anlamda ifade edemeyen insanları buraya götürdüler ve bunları da kayda alıyorum. Bunları kayda alıyorum. Yarın bunları bana şunu götürür. Bana deyin ki risk yasasına göre ben bunu açacağım getirdim. Bak sevgili kardeşim risk yasasında 60 artı 30 gün tebligatı yapılmak zorunludur. Sen bunu yapmayarak bak, çelişkili konuşuyorsun. Bir altı diyorsun, bir şey diyorsun, bir, bir hukuk diyorsun. Sen, sen, sen, sen bunları, bakın sen isterseniz duvarı yıkın girin. İsterseniz duvarı yıkın girin. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. İsterseniz duvarı yıkın girin. Ama şunu bilin ki bu hukuksuzluğunuz yarın Mahkemelerde delil olarak kullanılacak. İsmail sen bu işi bilmiyorsun. Sen uykusunu en alt ki memurlardan biri olduğun için seni gönderdiler. Sen bana cevap veremiyorsun. Sen hukuku bilmiyorsun. Sen burada anayasal hakkımı sana gönderdiler ve ya kırdırmaya çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Yargıtay danıştaycı, Danıştay kararı 60 artı 30 gün tepkikatını gerektirir. Bütün oradaki memurlara sesleniyorum. Bütün memurlara sesleniyorum. Suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Suç. Suç işliyorsunuz. 6 ada, 6 Ya mahkemeler devam ediyor, mu, etmiyor mu? Bölge İdare Mahkemesi'nde mahkemelerimiz devam ediyor mu, etmiyor mu? İsmail! 6 A vakitleri devam ediyor mu, etmiyor mu? İstediğiniz kadar kır. Suç işliyorsunuz. Kıracaksınız. Eyvallah, kırın bakalım. Kırın bakalım.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 ve ...insanlara e, bu, bu şekilde zulüm yapılmasının en açık örneği, Bunu defalarca yaptılar. Defalarca yaptılar. Yani burada e, yazıklar olsun ki bizim anayasada yazan barınma haklarımızı yok ediliyor. Burada bir rant var. Bu rant için mahkemelerin kararını açıklamayan... ...mahkemelerin mahkemelerin kararını açıklamayan... ...ya e, alt seviyede bir memuru getirmişler. E, beyefendiler, amirler yataklarında uyuyor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 Buyurun kırın. Ha sakın ha bu kapıyı da bu kapıyı da sakın ha sakın ha belediyenin görevlileri. Tamam. Şunu ya, söyleyeyim. A... Şeylerimi alayım. Şuraya, tamam. Tamam. Ya, tamam. Tamam. beş, tamam. beş tamam. Şey tamam. Evet. Tamam. Bursun, bursun, basın, tam o basın. O bu basın. O basın. Arkadaşım o basın. Tamam. Zoluş çıkartmayalım. Ver şu kamerayı. Tamam. Kameraman zarar vermeyin. Tamam. Kameraman zarar vermeyin. Kapanı Kapandı o kapandı Kapandı. Yani kapandı. Aç yani. kapandı.